İstanbul Sözleşmesi'ni konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi karşımda Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Meral Özdemir var. Meral Hanım hemen hemen konuya gireceğim. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili tartışmalara siz dernek olarak ne diyorsunuz, nasıl karşılıyorsunuz bunları? Doğu İş Kadınları Derneği olarak İstanbul Sözleşmesi kızı çizgimiz diyor. Önce sözümü böyle başlamak isterim. Kadına yönelik şiddet Zannelen 6284 sayılı yatanın güvencesi İstanbul Sözleşmesi'dir. İstanbul Sözleşmesi Türkiye'nin ilk imzacısı olması nedeniyle aslında son derece özel bir sözleşme. Sözleşme kadına yönelik şiddetin, ev içi, ev dışı şiddetin üstesinden gelebilmek için toplumun tüm kesimlerini ve devlet kurumlarını göreve çağıran bir sözleşme. Ve aynı zamanda tabuna yönelik şiddeti ortadan kaldırın, kaldırılmasını hedefleyen imzacı ülkelere bunu da e, dayatan bir sözleşme. Hı hı. Ancak sözleşme enteresan bir şekilde son günlerde sözleşmenin tamamını, bütününü incelediğimizde içinde yer almayan konular ve maddeler üzerinden tartışmaya açıldı. Doğrusu bu biz kadın kurumları, kadın örgütleri ve bu anlamda çalışan, çalışma yürüyen bütün kadın örgütleri olarak bizi endişelenmiyor, kaygılandırıyor. Hı hı. Peki, şimdi baktığımız zaman itirazlara işte aileyi yıkar ya da toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı üzerinden de bir takım eleştiriler var. Bunları nasıl yorumluyorsunuz? Ee, sözleşmeye baktığımız zaman aslında e, İstanbul Sözleşmesi şiddet e, aileyle ilgili herhangi bir madde yok yani ailenin yıkımına neden olacak veya bunu e, gösterecek herhangi bir madde yok zaten enteresan olan da bu yani şiddetin kadına yönelik sadece kadın değil aslında belki onu toparlamam gerekiyor kadınlar çocuklar mülteciler engelliler gibi e, toplumun bütün kesimlerine karşı şiddeti reddeden, şiddete karşı e, farkındalık yaratan ve şi, topluma aslında topluma karşı şiddetin ortadan kalkması için e, çalışma yürüten ve bunu örgütleyen, rol gösteren imzacı ülkelere e, bu doğrultuda e, bu güven şemsiyesine işaret eden bir sözleşme. Dolayısıyla ayrılmayla ilgili herhangi bir kavram yok. Dolayısıyla e, her, herhangi bir ayrım yapmaksızın toplumun bütün kesimlerine eşitlik ilkesini benimseten bir sözleşmenin bu yönde bir e, tartışmaya e, zemin olması, tartışma mecrasına çekilmesi e, doğrusu manidar buluyorum. Manidar buluyoruz. örnek olarak. Bir, e, tabii bir de şimdi e, İstanbul Sözleşmesi'nden imzanın çekilmesi dahi gündeme getiriliyor. Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden imzasını çekerse ne olur? E, ne olur? Doğrusu ben bunu e, bizim e, ilk imzacısı olduğumuz bir sözleşmeden çekiliyor olmamız üstelik e, baştan sona Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun da bu süreci baştan sona takip eden bir siyasetçinin aslında şemsiyesi altında devam eden bir sözleşmeye bizim de imza kurmamız ve sözleşmenin içerisine yer almayan maddelerden dolayı çekilmemiz ne kadar doğru olur bilmiyorum. Ben bunu Türkiye Avrupa Konseyi, İstanbul Sözleşmesi Komitesi, Bravia üyesi Profesör Doktor Sayın aşkın Asan'ın sözleriyle aslında cevap vermek istiyorum sadece diyor ki Sayın Asan sözleşmenin feshi durumunda siyasal açıdan Avrupa Konseyi Dünyasında Türkiye'nin de temsil ettiği insan haklarına dayalı mültekatta ciddi bir kopuş meydana gelecektir. Zannederim bu sorunuzu cevaplıyor. Evet, gayet ve ben, açık bir cevap. Kadına yönelik şiddet konusunda, daha doğrusu toplumsal cinsiyet eşitlik konusunda, Dünya Ekonomik Forumu 2020 cinsiyet sıralamasında Türkiye 153 ülke arasında 130 sıradayken bizim sözleşmeden çekilmek yerine aslında toplum bizim Kadına yönelik şiddet ile mücadelede e, toplumsal cinsiyet eşitliğinin merkeze alan bütüncü politikalar üreten bir ülke olması gerekiyor. Yani hükümetin, devleti, devletimizin bunu önüne koyması gerekiyor ki biz e, eşit bireyler olarak yasaların güvencesinde bize insan e, yaşam, yaşamayı, ee, yaşamak için alan açan ve e, son derece özel bir sözleşmeden yararlanmış olalım. Peki, çekilmek yerine. Peki İstanbul Sözleşmesi'nin bütün maddeleri hayata geçirilir ve uygulanırsa kadınlar için bu ne anlama gelir ve ülkemiz için ne anlama gelir? Az önce sıralamayı söyledim ya 153. ülke sıralamasının 30. sıradayız. Sözleşme imzalanırsa bizim yasalarımızdan aslında e, kadını güvence altına alan şiddet ve yönelik yasalarımız var. Ancak uygulamada sıkıntılar da var. Dolayısıyla e, sözleşmeden imzamızı çekmek yerine yasalarımızı daha iyileştirici, uygulanabilir, kadını çocuğu koruma altına alan toplumsal cinsiyet eşitliğini önceleyen, yani vatandaşı birey olarak gören ve zihinsel dönüşümü de bunu beraberinde getirecek. Belki ilk okullarda müfredata artık girecek kadın ve erkek toplum, toplumun iki ayrı grubu ve eşit grubu şeklinde e, yürüyeceğimiz daha sağlıklı bir toplum inşa etmiş olacağız. Buna harcadığımız imiz. E, Soltunumsal refahın daha da yükselmesine harcamış olacağız. Öyle değil mi? Kesinlikle. Bu katılmamak mümkün değil. Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Meral Özdemir bizimleydi. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sevgiler.